Öğrendikçe insanı içine çeken bir şey bu. Üzümden huzura, yükünden kurtulmaya ve gerçeklerle yüzleşince kalbini haddinden fazla dolduran acı ama tedavi eden bir şey. Bu. Koşlukça yorulduğun ama pes etmediğin için asla pişman olmadığın bir yol bu. Üzülsen de. Üzülmenin sana bıraktığı sevinç ve izlerle dolu bir yol bu. Çünkü ne için üzüldüğüne sevindiğin yol bu. Hayat ve ölümün arasında bitmeyeceği doğru, tükenmeyeceğe doğru, sonsuza doğru giden bir yol bu. Ölümü bile güzelleştiren yol bu. Kimimiz işimizden, kimimiz çevremizden, Kimimiz sevdiklerimizden, kimimiz ülkemizden ve asla özlemeyeceklerimizden ayrılıp kendisinde buluştuğumuz yol Şirk düzenlerine ve tuzaklarına karşı birleştiğimiz, yılmadan mücadele edip Rabbimizin rızasında buluşup birbirimizi ancak Allah için sevdiğimiz yoldur bu. İşte onun dinidir ki şeytanın taraftarlarına karşı kendimizi koruduğumuz bir kaledir. Bizim için Asla kopmak bilmeyen bir kurttur, kalkandır, barınaktır. Derdimizi en iyi bilene ve hüznümüzü en güzel bir şekilde giderene yakınlaşmak için onun dini bizim için bir vesiledir. Tüm Resullerin çektiği sıkıntıları az da olsa anlamak için tattığımız şerefli bir acıdır bu. Yolu İslam, kalesi İslam, vesilesi İslam olan Rablerinin rızası için yaşayanların adları Müslüman olup da Rablerinden korkup sakınanların davasıdır bu. İşte öyle ki bu davaya aç olan insanlara dokunmak için, onlara ulaşıp kendilerini Allah'ın diniyle kurtarmaları için, batıla boyun eğmeyip gerçek Rablerine dönmeleri için, batıla karşı asla susmayacağımızı, susmadığımızı göstermek için, Kalbinde şirkle imanı barındıranların tevhide kavuşması ve onlara daha önce yetişip gerçekleri anlatmadığımızdan dolayı özür dilemek için. Gün, bahanelerimizin Allah'tan daha büyük olmadığını gösterme günüdür. Rabbimizin bizlere verdiği nimetlere şükretme günüdür. Gün, bu toplumun içinde biz de varız demenin günüdür şeytanın taraftarlarına karşı Allah'ın tarafını tutma günüdür. Gün, Rabbimizi tekbir etmenin, tevhid etmenin, onu tenzih etmenin ve ondan uzaklaştıranları zelil etmenin günüdür. Keyfimizi, rahatımızı ve lezzetlerimizi Rabbimize satmanın günüdür. Ve Rabbimizin huzuruna vardığımızda, ey Rabbim, senin için sana karşı olan her şeyi karşımıza aldık. Bugün de yaptıklarımız ve yapmadıklarımız ile karşındayız. Sen ise Rabbim asla vaadinden dönmezsin. Biz de yolundan dönmedik. Diyebilmenin onurunu, şerefini ve izzetini bulabilmek için elimizden geleni ortaya koymanın günüdür. Ve bu dava üzere verilecek mücadelede başımıza geleni çekmenin günüdür.